Bu son süreçte yeni düzenlemelerden bahsedeceğiz. Özellikle kitle fonlaması ile ilgili bir tebliğ yayınlandı, yenilendi. Tebli ile ilgili içeriye baktığımızda hem yatırım miktarında hem de sermaye yeterliliği ile ilgili değişiklikleri olduğunu görüyoruz. Bu konuyu konuşmak üzere de Hakan Yıldız, fonbulucu.com kurcusu ve genel müdürü bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun yayın aldığınız için. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi öncelikle bu değişikliklerden bahsedelim. Yeni düzenleme sektörde neyi değiştirecek ee, bu kitle fonlaması ile ilgili tebliğde yapılan yenilemeler? Ne dersiniz? Ee, çok şey değiştirecek aslında. Zira e, daha önce 2019 yılında yayınlanan ilk tebliğ paya dayalı kitle fonlamasıydı aslında. Yani girişim şirketlerinin... Girişimcilerin paylarını yatırımcılara arz ediyorduk. Zaten 11 Mayıs'ta da başlamıştık buna. Şu ana kadar da aslında kısa bir süre içerisinde 8 milyona yakında fon toplayıp girişimleri finanse etmeye başlamıştık. Ee, tabii bunun yanına borçlanmaya dayalı kitle fonlamasının eklenmesi, bunun da e, farklı modellerle, hibrit modellerle uygulanabilecek olması, girişimcilik ekosisteminin aslında ciddi şekilde ihtiyaç duyduğu finansmanın temin noktasında da çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz açıkçası. Söylediğiniz gibi bazı değişiklikler de oldu. Daha önce girişim şirketlerinin eğer bir şirket olarak başvurulması gerekiyorsa anonim şirketi olması gerekiyordu. Şimdi şirketi olmasına da gerek yok. Aynı şekilde limited şirketi de olabilir. Anonim şirketi de kurmuş olabilir. Dolayısıyla aslında iyileştirmeye dönük çok büyük bir katkı sağladı sermaye piyasası kurulu girişimcilik ekosistemine. Evet. Peki şimdi bu süreçte mesela biraz daha detaylandıracak olursak işte e, sermaye yeterli en az 1 milyon olacak bunu görüyoruz onun şirket statüsünde kurulacak bir taraftan yatırımlarla ilgili e, fon büyüklüğünün de değiştirildiğini görmekteyiz e, 50 bin liraya çıkarılmış durumda burada azami yatırım miktarı 20 bin liraydı. Normalde. Evet. Bu biraz daha bir işte hacim genişlemesi görüleceğini görüyor. Sektörün şu andaki durumu bu düzenlemelerle beraber sonraki süreçte nasıl ilerleme kaydedeceğiyle ilgili öngörüleriniz var mı? Tabii ki. Aslında yasa 2017 yılında çıkmıştı. Daha sonra da tebliğ 2019 Ekim ayında yayınlanmıştı. O dönemde. E, yatırımcıların nitelikli olmayan yatırımcılar için 20 bin liralık bir üst limit tanımlanmıştı. Bir yıl içerisinde yatırabilecekleri tutar açısından. Tabii günümüz şartlarında bunun yenilenmesi, güncellenmesi gerekiyordu. Sermaye Piyasası Kurulu bu tutarı e, nitelikli olmayan yatırımcılar için 50 bin liraya kadar arttırdı. Bu son derece memnuniyet verici. Çünkü ciddi şekilde sorun yaşıyorduk. Aslında önemli olan ikinci bir değişiklik de ...beyan usulüyle 100 bin liraya kadar artırabiliyordu nitelikli olmayan yatırımcılar yatırım tutarlarını. Onu da 200 bine çıkardı. Dolayısıyla bundan sonra en azından yatırımcılar çok daha rahat yatırım yapabilecekler. Bunun etkisini hem yatırım tutarlarında hem de toplam fonlanma miktarlarında çok net göreceğiz artışı. Şu ana kadar ortalama bizde 3000-3500 civarında bir yatırımcı sisteme katıldı. Bunların da 4 bin lira civarında bir ortalaması söz konusu kişi başı yatırım olarak düşünürsek. Haliyle bu ortalamaların yükseldiğini göreceğiz. Tabii borçlanmaya dayalı sisteminde gelmesiyle birlikte aynı anda bir girişimci hem payını arz ederken bir taraftan da borç temin edebilecek. Tabii bir diğer memnuniyet verici konu da ülkemizde borç finansmanı maliyetlerini hepimiz biliyoruz. Burada payat çevrilebilir, borç tahvillerinin de yolunun açılması girişimcilik için aslında bugün çok önemli bir gün. Bir devrim olarak da nitelendirebiliriz bunu. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağolun hoşçakalın. Bombulcu.com kurucusu ve genel müdürü Hakan Yıldız bizimle birlikteydi.